Aslında nefes almak zor geliyor dar Koridorlar üzerinden geçiyor Eşim 15 gördüm çok ihanet İhanetin altında var bir keramet Farklı bedenlerde farklı kişiler Farklı karakterler farklı yüzler Eşim 20 aradım farklı bir yol Bulamadım yolumu da denedim bu son Cebimde yoktu para dertler biton Etmedim dert ama işimde bomboş Eşim 25 halimde yoktu Gezdiğim şey şey kalmadı hevesimi Sevdiklerim tek tek vurdu darbeyi Olsun ben kalkmasını da bilirim